Belisa perde üretim aşamaları Alüminyum profil hazırlanması Kumaşların istenilen ölçüye göre kesilip hazırlanması Kumaşlara şerit yapıştırma ve kuş gözü Perdemizin ipleme ve montaj aşamaları Alüminyum profil hazırlanması İlk olarak kasa ölçüsünden 4 milim düşük olacak şekilde hizar yardımıyla profillerin kesimi yapılır. Kumaşların istenilen ölçüye göre kesilip hazırlanması. Kumaşlarımız Alupan yazılımından bize verilen file sayılarına göre sayılarak paketten çıkartılır. Sonrasında alupan pilise perde tarafından tasarlanmış kumaş kesim makinasıyla kasa ölçüsünden 4 milim düşük olacak şekilde kesim yapılır. Müzik Kumaşlara şerit yapıştırma ve kuş göz işlemleri Müzik Şerit yapıştırması dikkatlice çift taraflı uygulanır. Şerit güçlü olduğundan kumaşın toplama yapmamasına dikkat ediniz. Müzik Maşlar iş emrinde verilen ölçülere göre özel makinasında delinir. Kuş gözü ile açılan delikleri yapıştırıldığımız şeritli birleştiririz. İpleme ve montaj aşamaları. İpleme işlemi bittikten sonra perdeniz kesilen profilleri dikkatlice yerleştirilir. Profil kenarlarına kapaklarımız mont edilir, daha sonrasında ise istenilen ölçülere göre ip boyları ayarlanır ve perdeniz montajı hazır. Daha fazlası için 0552 573 5730 WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.